Fatma Bayraktar Karahan Seslendiren Ayşegül Melike Şimşek Hayat ayrılıklar ve kavuşmalarla geçer Veya aşk gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın Bu akşam saatinden itibaren kuvvetli kısa süreli fırtına şeklinde İstanbul'un kuzey ve batı kesimleriyle...